Yelkenli ve motoru çift kanalından herkese selamlar. Bu bölümümüzde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra terk edildiği söylenen Alimiye Adası'ndayız. Önce demirlediğimiz koyda yer alan terk edilmiş Alman askeri binalarını gezmeye gidiyoruz. Bu binalar adeta savaş anıtı gibi. Ardından adanın diğer koylarını ve batıklarını keşfe çıkıyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Polis uçluca sıkıca dur kızım orada. Belki Alman askerlerinin çizdiği resimler bu binalardadır. Onlar da savaşmak istemeyen Alman askerler. Düşünsenize yani herkes savaşı sevmiyor. Sonuçta. Hayallerini çizmişler duvarlara. İşte burada aslında hayat ne kadar güzel olabilirdi savaş olmasa. Cennet gibi ada sonuçta. Belki ki görürüz. Şurada kuyu var dikkat et. Bak, Weinat'ı buraya almışlar, bak. Vay be, karargah. Evet. İkinci Dünya Çalış Karargahı. Nereden başlayalım? Aa, bak, resim işte. Vay be. Vaa, ne resimler. Bunlar Alman askerlerinin resimleri arkadaşlar. Evet, Alman. Bakın. Ay, bak asker bir kadın sevgilisi, whoa, ne kamp? Ben tamam kıyamıyorum. İşte elinde birasıyla bir asker mutlu sevgilisi, aşk meleği oradan kadının toposuna bir ok atmış. Balıklar <gülüyor> bakıyor. Orada mutlu bir adam. Ya bu dünya yıldan da. Nasıl bir çıkabilir ya? Ya Allah Yazık Şuna bakın Güzel bir ormanlık çizim Adeta yaşanmıyız ya ha? Evet Güzel bir kasaba çizmiş. Bence oraları çizmiş. Almanya gibi oralar. Tabi Avustralya, Almanya evler. yani. Avustralya, Almanya yani. Belki körünü çizdi ama. Oo, işte şu tam bir Almanya benzemiyor. Evet ya. Bak o gülalar. üstüne bir sürü saçma sapan yazı yazmışlar. Bu yazmıyor. Ya. Da. Başka bir yer Evet yani, yani buna da yazılmaz artık. Burayı kazanmayın yani. Buradan küçük doğrusu görürüz. Ne? Yok, ağacın arkasında kalıyor. Bakayım. Yalnız herhangi kalabilir. Aslında çok tehlikeli. Sularda dolaşıyoruz. Burada var mı başka resim? Yok. Yereklik tesisatı falan var. Evet, baca varmış. Orası hep ocak. keçi koyun yeri Bu Yunanlar buraya niye kocaman şey yapsın ki? Balıkçı adam buraya askeri şey yapsın. <gülüyor> Schneider, Grund, Kontra. Yok, Fried. mi yazmışlar kendilerinin için? Yine doluyor bizim şeyimiz. Çekmiyor herhalde. Çekiyor hı hı. mu sence? Bakar ya da 110 kalmış. Ha. Do Dolaplar falan mı var mı evde? Elektrik tesisat mı? İki iki demir atmış adamlar. Çık, çık. Ha. Tabii. Evet. <gülüyor> of çok güzel kule kulet izmişler. Hı hı. Bir selvi ağacı gibi. Evet 1940 yani o. Tabii canım. Cennette cehennemi yaşayanlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Gel bak. Ah. Evet burada da kuyuları var. ne diye bineye bakacaksın. Evet, yapmışlar. Tamam, burada tak at ya ortadan geçtim düzü bir, bir şey olmaz. Oraya geçme işte, şuna ortadan dümdüz git daha iyi. Ortası... Tabii canım daha iyi. Oraya Güven bana. Şey git kız bir şey maska. Hayla hayla hayla hayla hayla. Sırat Köprüsünden geçen Mert. <gülüyor> Gel. Bizimden üç kedimle birlikte geçtim. Bak üç kedim tuttu beni ne geçirdi? <gülüyor> Hadi bakalım. Gel buraya gir şimdi. Aba oğlu. Tek turlalar yıkılmış, çift turlalar duruyor. Baca da varmış. Yazık ya. Evet ya ben böyle bir şey görmüyorum. bayağı düz zemin yani. Vakum olmuş şey yani artık. Evet, evet. savaştasın ama buradasın ya. Yani. O da değişik. <gülüyor> Başka bir şey yok herhalde. Şu odayı da çekeyim. Kameranın pili bitti. Ha bak, ocaklık varmış. şey blöşklü. Yani Mutfak. Çamaşırhanede mi? Çamaşırhanede mi? Şurada bir daha bakalım. Sığınak mıymış, neymiş? Eda diyor ki sığınak olabilir Eşim. mi diyor. Dediğin gibi su oluyor bence. Ha su oluyor bence. Evet. Yo de. Evet. Ne var? Bahçe. Bahçe. Vuruyor mu? Bakıyorum. İhtilal. İşte şey böyle bir şey işte. Bak orada merdiven var. Ha. Hızlı geçiyor ama öyle yavaş geçilmez oralarda. Come on. Eda Demir'de hayaletli batık. Bota demir attık. Eski usul. eskiden yani de böyle. Yani daha bakacağım ben. Tiamat. Eda atmadım. Bilmediğimizi gibi aldım. Tiamat'ı okumadığın için koltuğu olsun. Koltuğun koltuğu olsun. Nasıl yani? Bayağı çapa gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gömülmüşlar busa 2 2 tane gömülmüş burada yatarsın tabak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. de batıyı inceliyor Geri arkana alıyor. kafa göreceğim. Şipir şipir bir koy. Evet çeşitli maceralardan sonra artık Batık bölgesinden ayrılıyoruz. Mert arkadaş şimdi de çapımızı çekiyor. Elbette yapıyor. Sebebi var mı? Atlı üstünde. İki oh. buçuk kilo. Allah Allah. Hadi oh, bakalım okay. Aa, doğru. Bakın bu da başka bir koy. Bu Alimne'ye bayağı büyük gelmiş ya yer Şurada bir girinti var ayrı. Şu arkasında başka bir girinti var. Orada da hatta yaykenler var. Köpede şöyle bir kale var. Acaba. Daha Aha, normal. Onu da ilk defa. Başka bir yerindeyiz. Buralara tur tekneleri gelmiş. Turluyorlar. Bize turlayalım. Ben karaya demir Bir tane daha batık var diyor. Ona bakacak bakalım. please keep the island clean keçiler Pü. teke teke kokuyor ha piknik yeri burası yeme alların piknik yerine geldik yavrum sen ne yapıyorsun orada Hah, ne güzel çöp koymuş aşkım burası piknik yeri <gülüyor> o ağzı topaş bir şey. Kaslı baksana. Erkek ucuz. Erkek ucuz. Çekil mi? Yok. İlk piknik mi yaptınız? Bu hmm. o mı o? Evet. Aynen hatta şuan külleri sıcak Ha orada yem yedirmişler mi? Aynen öyle <gülüyor> <gülüyor> Çok benziyor mu ya işte Bizdeki yani, çubuklarda bu sakal vangal yapıldığı gibi Böyle bir yere getirdik Terk edilmiş <gülüyor> Elin kapısı Aynen elin kapısı burda kalmış Alki'ye bakın İzmir tek anlamında karşıtı gidiyor. Roxy'ye yazmak lazım. Bu böyle olmaz diye. <gülüyor> Yazık yine. <gülüyor> evet, ikonlu. Peki en azından bir ortam iyi bir yere. Aynen. olsa bakıyor. Orada Ortodokslar'da bu işte ikonculuk var. Bu şey, geleneksel yani Ortodoks'un. Aynen. Katolik olsa heykel olurdu. Koklatyalarda geleneksel. Onları da suladıktan sonra serin tutsun diye. Arasında su kalıyor ya, kıyı kullanıyorlarmış. Bak bak nasıl geliyor bak. Yemin bunlar var ya. Yemin Çok ediyorum ah, adamı var ya öttürü bunlar. Çok. Ee? Gel şunun içine bakalım. Abi bir şey yapmıyorlar galiba değil mi? Örseğin yoklar Yapmaz ya ne yapacak? Bunun içinde bir şey yok gelmene gerek yok. Sinir etmeyeceksin hayvanı. Gözüne bakma. Göz teması kurma takılma onlara <gülüyor> ya sen sözümü dinle gel işte ha ATV var bak burada da böyle bir şey yok Bayağı ihtiyatlı. <gülüyor> Acayip bir şey gibi büyük yani. Ha, böyle böyle niye duruyor orada? Bu başka bir şey <gülüyor> kaçmış. Bir şey var, Tuvalet mi acaba? Olabilir Roma tuvaleti mi? Ona benziyor o şey. Bir çeşit şey kandırısı. Şeyi çok güzel gözüküyor. Şuradan fotoğraf çekerim bak. Evet. Az yürü. Gel bak. <gülüyor> Şuradan. Son yerimize de geldik. Şurada bir iki var yani tuzla. Yerdeki Tuz Gölü. Ve arkasında kocaman bir manastır kiliseme Kilise mi? Adanın her yerinde çöp kovası var. Terk edilmiş falan deseler de kullanılıyor yani. Rudos Belediyesi sanırsam bakıyor. Batarız zaten burayı iğrençli. Az daha şöyle dönüp de gidelim. Uçak ne? Uçak. Oo, Burası süper oğlum. Bu ne böyle? Burası nefis bir yer ya. Güzel güzelliğine bak. <gülüyor> Ağaç altı gölge. Güzel <gülüyor> <gülüyor> yapmışlar hayvan bakıyorlar işte. Birkaç kişi de yaşıyor işte. Ne, ne olsun? Ha, Ha tamam o. Bari Tepedeki kale de güzel ha. Güzel. Kralınıza mı? Mağlub o Evet. Evet ya bakalım. Gel. Güzel. Nice nice very nice. Very nice place, beautiful place. You are living here? Yeah. Oh. <gülüyor> lucky, eh? You are very lucky. Week <gülüyor> chance süper. Burası manastır. Var değil mi? Eee St. George. St. George. St. George. George. Okay. Manastır. Patarya, patarya. Hı hı. Oh, Allah işi biliyor buraya hayvan da o yüzden kapıları kapalı evet. tutun diyorlar hayvan çok değişik ya bu acayip biryak <gülüyor> kuzu da var <gülüyor> İyi, su deposu var, duşu var, tuvalet var. Daha ne olsun? Hadi bakalım, içeri bakalım, bakalım. Şey, şuraya kadar girelim de, Allah kirlenmesin. Örtü var istiyorsan. O üzülüyor ya, ne çabuk geçiyor günler. Keşke hiç bitmese, hayat hep gezmek olsa, hep tatil olsa, hep güzel olsa. Hep Doris'te olsak ama Doris'te sevdiklerimiz de olsa. <gülüyor> Nasıl sıyacaksak? <gülüyor> kendime karşıdan göremiyorduk ama şimdi rüzgarla teknenin açısı değişince iki evin arkasında bir tane daha iki binanın arkasında bir tane daha bina olduğunu gördük bunu artık biz gezemedik biriniz gezerse <gülüyor> bana fotoğraf ya da videosunu göndersin <gülüyor> daha Kaptan'ım bir de ne harikalar yapıyorsunuz acaba? Mert arkadaşım, uzun tuttuk. Balıklar var mı? Zazetli balıkları kızartıyorum. Hı. Tavunumuz var. Gakı zaten. Gakı. <gülüyor> Elinize sağlık. Barbunya. Gakı. Katatagana kimi içiyorsun bir de yanına? Söyle karşıdaki Taverno'dan. Taverno'dan. Gakı da burada. Burası çok mavi çıkıyor. Tam çıkmıyor da gece yani anlayın işte. Dur veya telefonla ışık yapayım pardon. İlla görmek istiyorsanız. Adana böyle. Yakı. İski bir barbunya. Su limon. İçerisi acayip. Hasaf işte esiyor böyle şey rahatsız etmiyor ama esiyor yani. İçerisi zaten. Güzel sıcak. Hatta heci kapattık soğuktan. Vay evet. Acayip soğuk. Taki gibi değil. Burası buz gibi. Hadi yamyam. Yam.